Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz TP-Link'in TAPO isimli markasının akıllı ampulünü inceliyoruz. Bu akıllı ampuller son yıllarda popüler oldu ve bu ampulleri biz normal duyulara takarak ki bunlar E27 olarak geçiyor arkadaşlar... Ve istediğimiz gibi uzaktan kontrol edildiğimiz cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Farklı farklı markaların da bu tarz ürünleri var. Onu da söylemiş olalım. İşte Xiaomi'nin de var ya da farklı markaların da ürünleri var. Hatta en ünlülerinden bir tanesi de Philips'in Hue modelleri. Şimdi bu ürünler biraz daha basit ürünler. Daha öyle komplike ürünler değil Philips Hue ailesi gibi değil ama... Takayım hemen işimi göreyim ve renk ayarlamanı da yapayım istiyorsanız hem makul fiyatlara dikkat çekiyor bu tarz ampuller hem de uzaktan kontrol edebilme özellikleriyle dikkat çeken ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi TP-Link'in bu ürünü TAPO olarak geçiyor biliyorsunuz. TAPO TP-Link'in bir alt markası. Biz taponun daha önce bir kamerasını da incelemiştik. Ve farklı farklı ürünleri de var. Yani taponun kameraları var. Başka tarz ürünleri var. İşte bu tarz akıllı lambaları var. Bu akıllı lambanın tam kodunu söylememiz gerekirse L530E olarak geçiyor. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Multicolor diye geçiyor bu ürün. Zaten üzerinde de yazıyor. Şöyle yakınlaştırayım bir yüzümü göstermemeye çalışarak. Evet şu anda netliğimizde yaptı. yaptı. Multicolor olarak geçiyor. Yani bununla Birçok rengi beraber kullanabiliyorsunuz ki 16 milyon renk seçeneği imkanı sunuluyor. Birazcık ben yani genel görünümden bahsedeyim, aslında bir genel görünümde bir şey yok da yine de bahsedeyim, göstereyim en azından kutusundan çıkartalım. Şöyle bir ürün aslında standart bir ampulden de farkı yok. Gördüğünüz gibi standart olarak şöyle göstermiş olun. Standart bir ampul bunu normal E27 dediğimiz evimizde kullandığımız duyulara yerleştirdiğimiz zaman kullanıma hazır hale geliyor. Şimdi birazcık ben teknik özelliklerden de bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. 60 watt gücünde bir ampul bu. Yani 60'lık yüzlük falan derdik eskiden. Bu 60 wattlık bir ampul. 806 lümen parlaklık sunuyor. E27 soket olduğunu söylemiştik. 2500K ile 6500K arasında bir renk sıcaklığı sunuyor bizlere. Yani renk ayarlarını da istediğimiz gibi yapabiliyoruz. 16 milyon renk atayabiliyoruz. Bunu söylemiştik. Programlama ve zamanlama özelliği var ki bunun için TAPO ismi başka bir uygulama kullanmak gerekiyor mobil cihaz üzerinden. Hub gerektirmeyen bir tasarım var. Şimdi bunu belki merak ediyorsunuzdur. İşte Philips Hue gibi ürünlerde bir, ayrıca bir hub almanız gerekiyor. Şöyle bir küçük modem gibi böyle küçük bir kutu almanız gerekiyor. O kutuyu modeminize bağlıyorsunuz. Ondan sonra... ...ampul taktınız, başka bir şey mi bağladınız. ...onları o cihazla eşleştirmemiz gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu bağımsız olarak çalışıyor. Haba baba gerek yok. Yani onu söyleyelim. Amazon Alexa ve Google Asistan'la sesli komut yapabiliyorsunuz. Eğer Android'li bir telefonunuz varsa ve bunu ağınıza bağlarsanız... ...ve gerekli ayarları da yaparsanız... ...işte ışığı aç, ışığı kapat, şunu yap, bunu yap... ...ışığın şiddetini azalt, sarı renk yap, mavi renk yap falan diyebiliyorsunuz. Hepsini de anlıyor. Güzel bir şekilde çalışıyor. TAP uygulaması üzerinden kumanda birimi dedik. Otomatik mod özelliği var. Bunu aktif ettiğimiz zaman da otomatik olarak e, renk ayarını falan kendi yapabiliyor. Ayarları kaydedebilme imkanı var ve biz bu incelemeyi yaptığımız tarihte ürünün fiyatı 130 TL idi. Şimdi birazcık kurulumdan ben bahsetmek istiyorum. Şimdi ampulü bir duyu taktıktan sonra biraz bekliyorsunuz ve Telefonunuza da TAPO uygulamasını yüklediğiniz zaman kurulumu çok zor değil. Şu anda ben ekranla göstereceğim onu size. Öyle birkaç adımı takip ediyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki Wi-Fi ağına bu lambayı, bu ampulü bağladığınız andan itibaren telefon üzerinden uzaktan kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Birazcık da ben şimdi o uygulamaları da göstereceğim. Yani nasıl uygulamanın nasıl kullanıldığını da göstermek istiyorum. Şöyle yanımda bir adet E27 duylu bir lambam var. Lambama şu ampulü takıyorum. Bakın şimdi. Evet, taktık. Ve evet, şu an çalıştı. Ben bağlamıştım zaten daha önce. Daha önceden bağladığım için şimdi uygulamayı açacağım. E, tapo uygulamasını açıyorum. Tapoyu açtım ve ben şu anda bağlı bulunan cihazları buradan görebiliyorum. Mesela akıllı priz daha önce biz bir test etmiştik. Onu görüyorum şu anda. E, tabii şu an bağlı değil ama ve kamera var. Kamerada bağlı olması için çevrim dışı görünüyor. Şimdi akıllı ampulümüze. Ee, bağlanmaya çalışırım. Bu arada şunu söyleyeyim, eğer ayarları yaptıysanız bile cihazın Wi-Fi'ye bağlanması, işte kendine gelmesi için bir 30 saniye, bir dakika beklemeniz gerekiyor uygulamayı açtıktan sonra. Yani takar takmaz hemen e, uygulama üzerinden göremiyorsunuz, böyle bir 1 dakika, bir buçuk dakika falan beklemeniz gerekiyor. Onun da altını özellikle çizeyim. Evet, uygulamayı açtık. Gördüğünüz gibi akıllı ampul ve ben onu da onu daha önce ayarını yapmıştım motor modası şeklinde. Ve şu anda görüyoruz. Çok kolay da bir arayüz var bu arada. Bir ampul şekli var. Bunun üzerinde böyle parmağınıza bakın şimdi. Ben mesela şu an %1'e indirdim. %1'e kadar indirebiliyorsunuz ışığı ya da %100'e kadar açabiliyorsunuz. Farklı renkler verebiliyorsunuz. Mesela mavi yaptım şu anda. Kırmızı yaptım. Bakın şu an kırmızı oldu. Görüyoruz şu anda da. Sarı yaptım ve yeşil yaptım. Bunları değiştiriyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Yani bunları mesela içine girdiğiniz zaman, tıkladığınız zaman burada bakın. Bir sürü renk var. burada istediğiniz rengi böyle hop hop şu an e, şıkır şıkır değişiyor renkler. Onu da görmüş oluyorsunuz öyle diye tahmin ediyorum. Ya da beyaz ışık da verebiliyorsunuz. Burada beyaz ışığın rengini de mesela sarı renk ya da mavi renk olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve parlaklığını da hani çok parlak olmasın ya da çok parlak olsun gibi şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Yani birazcık size kalmış burada yapmak istediğiniz şeyler. Öte yandan şöyle bir modumuz var. Burada mesela... Bakın bir parti moduna geçiyor. Bir de sakin modu var. Parti modunda renk geçişleri biraz daha hızlı. Yani hızlı hızlı renk geçiyor. Bu arada renkleri de siz de değiştirebiliyorsunuz parti modunda. Burada mesela hani şu renkler olsun bu renkler olsun bir sürü renk var. Bunları sizin ayarları yapabiliyorsunuz. İşte kaç saniye kalsın bunu değiştirebiliyorsunuz. Çalışma stili nefes ya da kalın olsun diyorsunuz. Yani çok hızlı geçsin ya da yavaş geçsin şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ee, ya da Diğer modda da sakinliğe de daha yumuşak geçişler olabiliyor. Burada işte istediğiniz gibi düzenliyorsunuz ama buradan da isterseniz kapatıp hani sabit bir rengi de bağlayabiliyorsunuz. Uygulama da alt kısımda görüyorsunuz. Burada bir programlama özelliği var. Burada diyorsunuz ki mesela şu saatte açılsın bu saatte kapansın. Bu saatte şöyle olsun şu saatte böyle olsun gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada ayarlamanı şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Gün doğumunda açılsın diyorsunuz mesela veya kapansın diyorsunuz gün batımında da açılsın ya da kapansın diyebiliyorsunuz. Bunu e, otomatik olarak siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Mesela hatta offset değeri de var. Burada ne oluyor? İşte gün doğumundan 10 dakika önce açılsın. Yani siz diyelim ki sabah güneşinde uyanmak istiyorsunuz ışık lambanın ışığıyla diyorsun ki 10 dakika önce ışık yansın. O da aydınlanmış oluyor. Ya da kapanırken de farklı e, kurgular yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunun dışında başka ne var? Şurada uzak modu var. Mesela siz evde değilsiniz ama belli saatlerde otomatik olarak bu lambanın yanmasını istiyorsunuz bu ampulün. Onu ayarlıyorsunuz. İşte pazartesi günü yansın, salı yanmasın, çarşamba yansın, saatte şu olsun, bu olsun gibi bir sürü şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Hani Bunda da bile isterseniz gün batı ve gün doğumunu ayarlamış imkanınız da var. Bir de zamanlayıcı var. Hani şu bir zamanlayıcı başlatıyorsunuz. O zamanlayıcı son erdiğinde açılsın ya da kapansın gibi komutlar da verebiliyorsunuz. Yani uygulama güzel. kullanımı da çok karmaşık değil. Birçok ayar. Mesela buradan kapatabiliyorum. Mesela şu an açtım. Tekrar kapatıyorum. Tekrar açtım. Buradan ayarlarını istediğiniz gibi de siz de yapabiliyorsunuz. Yani ürünü ben beğendim. Şöyle beğendim. Benzerleri var. Daha pahalısı da var. Daha ucuzu da var. E, i̇kili paket olarak satılan e, seçenekleri de var bu ürünün. Ama biz bu testi yaptığımız, işte Mayıs 2021 itibariyle 130-140 lira gibi bir fiyatı söz konusu. İkili paket alırsanız fiyat biraz daha düşüyor. Biraz daha makule geldiği noktalarda var. Tek de alırsanız Biraz daha hani tek adet başına biraz daha yüksek olmuş oluyor. Ama böyle evinizde e, hani ben çok uğraşmak istemiyorum. habu olmasın, pahalı da olmasın ama renkleri de böyle istediğim gibi oynayabileyim ya da istediğim zaman oynayabileyim dediğiniz bir akıllı ampul arıyorsunuz. TP-Link'in bu TAPO modeline bir göz atmanızı mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada bu ürünün Multicolor olmayan renkleri de var. Hani alırken ona dikkat edin. Kafanız karışmasın. Ee, daha böyle sabit renk olanları da var. Bu Multicolor daha güzel. Hani farklı farklı renklerde verebiliyorsunuz. Bu arada kutuda da yazıyor. A plus seviyesinde bir enerji e, tüketimi mevcut bu üründe. Yani epey e, söyleyeyim epey tasarruflu bir ampul da söylemiş olayım. Eğer böyle bu tarz bir ürün ihtiyacınız varsa buna da bir göz atmanızı ben öneriyorum. Söylediğim gibi Google Asistan ya da Amazon Alexa ile beraber kullanılıyor olması önemli bir artı. Ve bu sayede siz de hani sesli komut vesaire de verebiliyorsunuz. Onun dışında da hani fiyatı da nispeten makul. Uygulaması da güzel. Böyle bir ihtiyacınız varsa da ben mutlaka mutlaka göz atmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte hemen şurada çıkartayım. TP-Link'in Tapo isimli Multicolor olarak da adlandırılan... Akıllı ampulünü incelemeye çalıştık. Bu ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa videonun altında soru olarak bize iletmekten çekinmeyin. Ee, unuttuğumuz bir şeyler olabilir. Gözden kaçan bir şeyler olabilir. Yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka yazın. Biz de elimizden geldiğince cevaplayalım. YouTube kanalımıza abone olmayı ve Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.